Merhabalar sevgili oğlak burçları Temmuz 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, geçtiğimiz ayın sonunda tam karşınıza bir yeni ay meydana geldi. Hayatınızda yeni bir sayfa açıldı. Özellikle ikili ilişkiler alanında ve Temmuz başlangıcında bu etkilerle beraber e, gündeminizi şekillendiriyor olacaksınız. Bakalım Temmuz ayında sizleri neler bekliyor? Bunlara göz atalım. Temmuz ayı oldukça etkili bir ay. E, kritik değişim ve dönüşümler var her birimiz için. E, bunları da elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Haziran ayında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. ve Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olursunuz. Ve beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım. Siz çalışkan, sorumluluk sahibi olarak burçlarını Temmuz ayında neler bekliyor? Hemen 2 Temmuz'da başlamak istiyorum. 2 Temmuz günü oldukça önemli bir gün. Yoğun enerjiler var. Burada ilk olarak mars plüto karesi dikkat çekiyor. Merkür-Satürn üçgeni var ve Merkür-Neptün karesi var. Burada Mars Plüto karesi tabi 27 derece koç ve 27 derece oğlak burcunda ve sizin haritanızında köşe noktalarını tutmakta bu bağlamda baktığımız zaman dördüncü ev ve birinci ev alanında bir gerilim hattı oluştuğunu söyleyebiliriz özellikle aile içi gelişmeler ön planda olabilir aile içerisinde tartışmalar huzursuzluklar aniden gelişen bir yer değişimi veya aniden gelen köklü bir değişim gündemi Mars Pluto karesi ile beraber kendisini gösterebilir ki e, Merkür-Satürn üçgeniyle de beraber, e, özellikle parasal konularla detaylı olarak kalıcı ve sağlam başlangıçlar yapabileceğinizi görüyoruz. Ama e, aynı zamanda merkür Neptün karemiz de var. Yani bu noktada size söylenenler e, çok doğruyu yansıtmayabilir, haberler, e, asparagaz olabilir, bir takım anlaşmalar, teklifler, görüşmeler varsa bunların pek de dayana olmayabilir, geçerliliği olmayabilir. Teyit etmeden çok büyük katılımlarda bulunmamaya çalışın derim. Biraz Neptün biliyorsunuz belirsizlikleri de beraberinde getirmekte. 5 Temmuz tarihinde Mars'ın Boğa burcu transiti başlıyor. Ee, Mars'ın Boğa burcuna geçmesiyle beraber aslında her ne kadar Mars Boğa burcunda çok rahat hareket etmese de sizin o 4. evden yani ev, yuva, aile alanlarından almış olduğunuz sert etki artık hafifleyecek ve Mars'ın 5. evinize geçmesiyle beraber aşk, tutku, heyecan artıyor olacak hayatınızda sevgili Oğlaklar. Yine 5 Temmuz tarihinde Merkür'ün de Yengeç Burcu transiti başlıyor. Merkür'ün de Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber biraz zihinsel gündeminiz, odağınız ikinci olarak önemsediğimiz bir alan yani ikili ilişkiler alanına yönelecek. Burada yine evlilikler, ortaklıklar, mevcut ilişkideki sorunları çözmek, konuşmak, tartışmak adına gündemler olabilir. Tabi Burada özellikle muhataplarınız sizinle daha çok konuşmak bir problem varsa bunu çözümlemek, bununla alakalı adımlar atmak niyeti ve isteği içerisinde de olabilir gözüküyor. Evet, e, ilerlediğimizde 9 Temmuz tarihinde Merkür-Jüpiter karesi var. Merkür-Jüpiter karesi derece yengeç ve 7 derece Koç burcunda meydana gelecek Tabii Merkür Jüpiter karesi Aslında bize büyük laf söyleme büyük konuşma der gibi bir mesaj veriyor bu etki özellikle 7 ve dördüncü evde yaşancağı için evlilikle alakalı ortaklıkla alakalı eşle beraber yapacağınız yatırımlar eşle beraber paylaşacağınız alanlarda çok büyük büyük vaatler vermemeye çalışın diyeyim Belki geniş bir eve çıkmak istiyorsunuz, yeni bir ev almak istiyorsunuz, bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Bu eşinizin talebi de olabilir. Ama fazla açılmamakta fayda olacaktır. Yani Jüpiter'in bu sert etkileşimlerinde özellikle abartıya kaçmayan tutumlar sergilediğinizden emin olmanız gerekiyor. 10 ile 13 Temmuz arası güzel etkileşimler var. Güneş ile Uranüs arasında, Venüs ve Satürn arasında çok güzel destekleyici görünümler var. Bu etkilere baktığımız zaman özellikle aşk hayatınızda veya mevcut ilişkinizde sürprizlerin karşınıza çıkabileceği süreçler hakimken parasal konularda da yine sağlam başlangıçlar adına destekleniyor olacaksınız. Evet, 13 Temmuz gününe geldiğimizde Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay 21 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Sizin burcunuzda birinci evinizde etkili oluyor sevgili Oğlak Burçlarım. Bu noktada tabii ki birinci evde meydana gelen dolunaylar hayatınızın hemen hemen her alanında kendinizle alakalı önemli kararların sonuna geldiğinizi gösteriyor. Bir sürecin kapandığını bir konunun sonuna gelindiğini göstermekte. E, bu vesilelerle baktığımızda belki kendinizle alakalı bir takım kararlar aldınız, ikili ilişkilerdeki tutum ve tavrınıza yönelik bir takım farkındalıkları ulaştınız, bir ilişkiyi iyileştirmek, şifalandırmak, tamamlamak, bitirmek adına da yeni bir ilişkiyi başlatmak adına siz hangi noktadasınız, siz hangi aşamadasınız bunlara dair de aslında bir sonuç aşamasına gelindiğini gösteren bir etkileşim mevcut. 14 Temmuz'da Venüs-Neptün karemiz var. Venüs 25 derece İkizler burcunda bulunurken, Neptün de 25 derece balık burcunda bulunacak. Bu etkileşim yine ikili ilişkilerde yanılsamalar, aldanmalar, aldatmalar, kanmalar, kandırılmalar, yine parasal konularda keza dikkatli olunması gereken bir süreci işaret ediyor. Harcamalarda da özellikle duygusal harcamalar yapıp yapmadığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bu noktada Venüs Neptün karesi ile beraber yine karşımıza çıkan bir takım durumlar olduğunu görüyoruz. Bir seyahat planı olabilir, bir eğitim planı olabilir veya bir takım felsefeler ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Guru olarak tabir ettiğimiz insanlarla belki tanışacaksınız. Yani bu kişilerin iyi niyetli olup olmadığını... Size sahte bir şey pazarlayıp pazarlamadıklarını e, iyi tartın derim. Çünkü artık bunlar da çok arttı biliyorsunuz. E, o yüzden e, büyük konuşan, büyük cümleler sarf eden, e, büyük büyük adımlar atan insanlardan da uzak durmanız gerekiyor. Ve biraz da sözler, teklifler, haberler, iletişimler, seyahatlerle alakalı biraz daha temkinli olunması icap edecek gibi gözüküyor. Evet 17-18 Temmuz tarihleri Neptün'ün güzel etkileşimleri var. Özür diliyorum. Merkür ve Güneş ile güzel paslaşıyor olacaklar. Burada çok sürpriz haberler alabilirsiniz. Özellikle yine ortaklık teklifleri, partnerinizin hayatında yaşanabilecek güzel gelişmeler sizi mutlu edebilir. Heyecanlı hissedebilirsiniz kendinizi. 18 Temmuz tarihinde ise Venüs'ün Yengeç Burcu transiti başlayacak. Venüs'ün yengeç burcuna geçmesiyle beraber biraz daha ev yuva aile odaklı Eğer evliyseniz eşiniz odaklı bir tutum sergileyebilirsiniz daha çok uyumdan yana olacaksınız ve partnerinizin de aslında bu durumdan yana olduğunu fark edebilirsiniz İlişkide sıcaklık uyum ılımlılık esas olacak gibi gözüküyor Venüs'ün 7 ev geçişiyle beraber 18 ila 20 Temmuz arası Plüto'nun biraz sert etkileşimleri var. Merkür ve Güneş ile karşı karşıya gelecek Plüto. E yine sizin haritanızda bir veyda aksını tetikliyor aslında. İkili ilişkilerde bir meydan okuma durumu var. Aslında burada belki de muhatabınız Çözümden yanarken biraz egolu tutumlar sergiliyor olabilir ama maksadı gerçekten çözüm olabilir. Siz bunu yıkıcı bir saldırı gibi algılayabilirsiniz ve gücünüzü göstermek isteyebilirsiniz. Bundan kaçının derim. Bu bir meydan muharebesi değil. Bu bir savaş değil. Belki de müşterek bir noktada buluşmak gerekecek olabilir. Bilhassa söylenen sözlerde kırıcılıklar ön plana çıkabilirim. 19 Temmuz'da Merkür'ün Aslan Burcu Transiti başlıyor. Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber gündem maddemiz biraz değişiyor olacak. 8. ev konularında etkili bir gündem olacak hayatınızda. Ödemeler, borçlar, bütçe dengesi, biraz daha mistik ve spiritüel konular varsa operasyonlar ve ameliyatlarla alakalı zihinsel odağınızın değişeceği bir süreç olacaktır. 22 Temmuz'a geldiğimizde ise Güneş'in Aslan Burcu Transiti başlıyor. Güneş'in Aslan Borcu travası ile beraber özellikle 8. ev konularına daha çok fokuslanmaya başlıyoruz. Bu alanda bir hareketlilik söz konusu. Güneş'in 8. eve geçmesi biraz daha biraz daha derinleşeceğiniz, genişleyeceğiniz, biraz daha özellikle bütçe konularına odaklanacağınız veya eşinizin mali durumuna odaklanacağınız bir gündemi de tetikleyebilir. Keza ortaklık girişimleriniz varsa e, ortağınız da çok fazla kafaya takıyor olabilirsiniz süreçte. Evet, e, 28 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Jüpiter retrosu başlıyor. Jüpiter 8 derece Koç Burcunda retro harekete başlayacak. E, biliyorsunuz Mayıs ayında Jüpiter bir süreliğine Burcuna geçiş yapmıştı. E, Jüpiter'in bu geçişi 4. evde etkili oldu. Ve burada aslında dipten bir ferahlama, bir genişleme, belki daha geniş bir eve geçme, belki aile kurma, ailede genişleme, refah, e, esenlik gibi konular gündeme gelmeye başladı ama e, şimdi tekrar Jüpiter Retro hareketiyle beraber bu alanları bir sorgulamanızı sağlayacak. Yani e, Mayıs ayından bu tarafa ne, ne gibi kararlar aldınız, hayatınızda neler değişti, özellikle kökleriniz, atalarınız, yaşadığınız yer, ev, yuva, hane ve konfor alanınıza dair farkındalıklarınız ne oldu? bunları teyit etmek adına uygun bir süreç olacaktır. Eğer kaçırılan fırsatlar varsa tekrar karşınıza bu retro sürecinde çıkabilir. Yine 28 Temmuz'a geldiğimizde Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız var. Aslan Burcu'nun 5 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay. Ve yine sizin 8. evinizde etkili. Burada özellikle 8. ev konularına fokuslandığımız zaman yeni bir gündem var. Yeni bir mali durum tablosu olabilir. Belki bir operasyon, ameliyat gündem olabilir. Belki sizin kafanızda uyanan açılan bir kapı olabilir. Çünkü 8. ev aynı zamanda spiritüel konular, gizli konular ve derin konuları da işaret etmekte. Kendinizle alakalı bir şeyleri de fark edebilirsiniz bu süreçte. E, veya bir bütçe planlaması da yapabilirsiniz. Sevgili olarak burçlarım. Aslında Temmuz ayının sonunda enerjiler biraz yoğunlaşmaya başlıyor. Ağustos başlangıcında da biz bu enerjileri hissedeceğiz. Neden? Çünkü e, Uranüs'ün, Kuzey Ay düğümünün ve Mars'ın birbirine çok yaklaştığını görüyoruz Temmuz sonunda. Bu yeni ay ile beraber tetiklenecek gündem ve 29 Temmuz'da meydana gelecek olan Merkür Uranüs karesi bu süreçleri daha da hararetlendirecek gibi. Ee, Bilans 18 derece e, Boğa burcu civarında bu etkiyi yaşıyor olacağız. E, Boğa burcu sizin haritanızın 5. evini yönetiyor. E, aşk, ilişkiler, çocuklar, spekülasyonlar, e, spekülatif yatırımlar, sanat, hobileriniz, e, becerileriniz eğlendiniz eğlene, eğlenerek yaptığınız aktivitelerdir esasında. Bu alanda çok kadersel ve sürpriz değişimler yaşanabilir. Çok sürpriz bir aşk hayatınıza girebilir örneğin. İnsanlardan sakladığınız bir konu varsa spekülatif bir şekilde ortaya çıkabilir. Yani çok fazla risk almamaya çalışın. Yatırımlarınız varsa çok risk aldığınız bunlar e, tabii kişisel doğum haritanıza göre negatif veya pozitif yönde aniden hiç beklenmedik şekilde e, bir etki yaratabilir. E bu konularda e, tabii süreç daha net bir şekilde gösterecektir. Ama biraz e, beklenmedik gelişmelere gebe bir gündemimiz var açıkçası Temmuz sonunda. Ağustos başında da daha etkili bir hale gelecek. Evet, Temmuz ayı etkileşimleri bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için sevgili oğlaklar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus hesabından veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.